Videoya geçmeden önce Brawl Stars e-Spor sitesi açıldı. Tahminler ve sorular da olacak, çıkacak soruların hepsi ve cevapları şu anda ekrandaki resimde. Ödüller pek iştah açıcı değil ama almak isteyenler buyursunlar, hadi videoya geçelim. Güncellemenin gelmesiyle birlikte pek çok yeni şeyler eklendi. Yeni güncelleme gerçekten de güzel olacak gibi duruyor. Sezon ortasında bir mini güncelleme bekliyorum, çünkü yeni ''Line Friends'' kostümleri gelecek. Hiç vakit kaybetmeden sızıntılara geçiyorum. Öncelikle sağa sola yatan gemi özelliği tekrardan dosyalara eklendi. Bir de yanında yakar top adlı bir özellik var, yeni oyun modu yakar top olabilir. Önümüzdeki günlerde verilecek bir sürü rozet var, bunlar, bir nisan rozeti, brawl stars e-spor rozetleri, ramazan bayramına özel arka plan ve fener rozeti, bir de tavşan grom için arka plan ve rozeti. Yeni gelecek kostümlerin animasyonları ise bu şekilde. Bunlar LINE Friends ile BT21'in ortak çizdikleri BT21 adlı karakterlerin oyuna uyarlaması olarak gelecek. Şimdilik sadece Bibi, Bultick ve Sandy kostümleri sızdırıldı. Bu kostümler ara güncelleme olarak gelebilir. Action Dude karakteri de ne zaman gelecek belli değil. Penny Riddle de ne zaman gelecek bilmiyorum. Hafta sonu etkinliği olan Süper Şehir Saldırısı oyunundan kaldırıldı ve ayrıca robotları öldürünce yeni animasyonlar çıkıyor. Bu güncellemede robotlara remodel ve hafta sonu etkinliklerine güncelleme gelebilir. Ve son olarak en çok seveceğiniz sızıntıyı söylüyorum. Yeni günlük ödül ekranı. Artık oyuna her gün girdikçe ücretsiz ödüller verecek. Şimdilik sızan ödüller aksesuar, yıldız gücü, rozet kostüm ve en son olarak da destansı karakter verilecek. Bu ödüllerin değişme ihtimali yüksek. Bir gün girmezsen ödül sırası tekrar baştan başlayacak gibi bir sistem olacak. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için videoyu beğenip kanala abone olmanız kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.